Benim bu iş hayatımı değiştiren e, en önemli şey altı yaşındayken şirket diye TRT'de Petrocelli vardı hatırlarsınız. Evet. Ondan sonra bir de şirket diye bir e, dizi vardı. Ve orada Davinia diye bir kadın vardı. Davinia'ya aile şirketi kalıyor. Ve tek e, varisi olduğu için yönetim kurulu başkanı olarak geliyor. Ve dizide bütün o yönetim kurulunu yönetme şekli, ...ne erkek gibi takım elbise giyinir, önlilikler, erkeklerle mücadele eder falan. Altı yaşındayım ya, altı yaşında. Bana uzun süre sordular, ne olmak istiyorsun, Davini olmak istiyorum demiştim. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi, sonra televizyon yönetme işine girdim. Televizyonda ülkenizi çok iyi tanıyorsunuz, size söylememe hiç gerek yok, yani bence... Medyadan, yolu medyadan geçen insanların, insanlardan daha iyi, gazetecilerden daha iyi, hiç kimse toplumu daha doğru kodlayamıyor. Anlatabiliyor muyuz? Ama e, bugün bir rol modeli örnek gösteren bir dizi yaptığınızda e, ne yazık ki hiçbir mecrada karşılık bulmuyor. Şu reyting dediğimiz şey var ya ve biz o reytinge muhtacız yani. Reklam alabilmeniz için bu reytinge ihtiyacınız var. Karşılık bulamıyor. Evrensel değerleri konuştuğunuz hiçbir program karşılık bulamıyor. Ama nerede çatışma, nerede ses e, yüksekliği var, nerede entrika var? Bir reyting anlatılır gibi değil. Ben buna dikkat çekmek istiyorum. Herkes çocuk yetiştiriyor. Herkes kendi hayatına da bir baksın ve rol modellerin e, olduğu dizileri, filmleri hakikaten haber programlarını destekleyelim ve bunlara önem verelim, bilgiye önem verelim. Bilginin olmadığı yerde hiçbir şey yeşermiyor. E, benim diyeceğim bu sayanım. Umarım e, gelecekte çok daha gelişmiş bir dünya içerisinde oluruz. Hiç kimseyi lokalleşme gündeme geliyor ama ben e, artık dünyanın bu dijital dünyada e, birbirinden koparılamaz insanlar yarattığına inanıyorum. Dolayısıyla umarım dünyanın iyiydiği konuşuruz hale gelir. Söylediklerimize katılmamak mümkün değil. Televizyonlara baktığımızda sabahtan akşama kadar kadın programı dediğimizde işte yemek programları ya da gelinim gibi programlarda ...sürekli bir çatışma hali var. Yani biz bu değiliz ki. Evet. Bir, bir, bir yemeğe gittiğimiz zaman... ...bir misafirliğe, sofrada oturduğumuzda... ...yemek yediğimizde... ...o yemeği beğenmesek bile... ...şahane olmuş, eline sağlık deriz. Yani kimse kimseyin... ...burunu evet. yüzüne vurmaz. Ya da dizilerdeki kadınların... ...figürlerine bakıyoruz. Bir güçlü erkek figürü var. Kadın zayıf, korunmaya muhtaç... ...ve bir şiddet ve çatışma ortamı. Aynen. Oysa dil değiştirilebilir. Bu konuda biliyorum TÜSİAD'ın bir çalışması olmuştu Senaryo Yazarları Derneği ile birlikte. Evet. Sevinmiştik hepimiz. Aa ne güzel, bundan sonra dikkat edilecek herhalde eşitlikçi diziler olacak diye düşünürken... ...hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz yani. Olmadığını görüyoruz. Oysa dizisi vardı oysa orada güçlü bir kadın figürü vardı, rol model vardı. Hatırlar mısınız? Gayet tabii gayet tabii Hatırlamaz olur muyum? Ama e, dediğim gibi e, toplum maalesef tercihlerini bundan yana kullanmıyor. Çok üzücü bir şey. Yani üzücü bir şey ve doğal olarak televizyonların da yaşayabilmesi ve çalışanlarına maaşlarını ödeyebilmeleri için toplumun ilgi gösterdiği şeylere e, daha çok eğilimde bulunuyor. Ee, ben e, TRT zamanında büyümüş bir çocuk olarak e, hakikaten e, o zamanki e, nezih ekran görüntüsünü özlemle e, anıyorum. Yani biz öyle büyümedik en azından. Öyle büyümedik ve bence toplum bunu istiyor demek de televizyonların evet. e, bir kaçış yolu. Eğer evet. biz toplum C ve D diyorsak çünkü şiddet var yani, şiddet evet. var, bayağılık var içeriklere baktığınızda. Maalesef. Yani şimdi bu, bunu mu layık görüyorsunuz bu topluma? Yani bu toplum o zaman bu mu ki bunu istiyor? Hayır efendim, yani TRT gibi, çocukluğumuzun evet. TRT'sinden bahsediyorum, bir kültürü aşılamanız gerekiyor sizin içeriklerinizle. Yani, Aynen. Biraz kolaycılığa kaçılıyor bence. Ee, ya, çok çok haklısınız. Şey. Çok haklısınız. Her şey mümkün. Ama kolay mümkün olmuyor. Yani zorluğu var. Baya bir şey cengaver olaya girmeniz lazım ve bütüncül girmeniz lazım. Bütün kanallar bir arada hareket etmesi lazım bana soruyorsanız. Bütün kanallar karar verecek kardeşim. Bu tarihte rol model olabilecek kadın örneklerinden birinin Dizisini hep birlikte yayınlıyoruz. Hepimiz o akşam yayınlıyoruz. Yani dersinden bu karar. Bu verilmeyecek bir karar değil. Veya bir sinema filmi yapalım. O sinema filmine gidesin. O sinema filmi platformlarda gösterilsin. Bunların hepsi yapılabilir. Bunların hepsi yapılabilir. Bu fikirleri de hiç gündeme getirmediğimizi düşünmeyin. Ben bulunduğum ortamlarda haliyle getirdim. Ama kabul görmesi zaman alıyor. E çünkü o zihniyet değişmiş değil ki. E, evet. Bu mecraların yönetim kademelerindeki kaç kişi acaba toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi aldı? Aldı. Hiç evet. Hiç zannetmiyorum. Hiçbirine... Ama bunların da, bunların da e, yine o zaman ben de şunu söylüyorum. Mesela medyada kadın çalışan oranı çoktur biliyorsunuz. Yani kameramanları çıkarttığınız zaman. Yönetiminde de çoktur. Ee, içeride de içerik hazırlayanlar da çoktur. O zaman kadın çalışanların hep bir arada buna karşı bir ürünün olması lazım. Yok yok. Yo. Yönetimde kadın çalışan sayısı yok denecek kadar az. Azaldı artık. Evet. Bugün için olmadı. azaldı. Hiç olmadı. Ben çok uzun yıllar çalıştım. Yani şeyleri kastetmiyorum. Patronluğu kastetmiyorum. Anladım. Hiçbir şekilde ne müdür seviyesinde ne yazı işleri seviyesinde kadın göremezsiniz medyada yani. Ekran yüzü olarak görülür. Sadece, sadece o, o var. Onun dışında yok. Tartışma programlarına baktığımızda da yok. Yok medyada kadın yok maalesef. Bunun için de hepimizin el birliğiyle çalışması gerekiyor. Siz bizim çalıştığımız dönemde Doğan Televizyon'da şunu söyleyebilirim. %47 kadın çalışan sayısıydı. Yani Doğan Televizyon dediğimiz şirket 1500 kişiden oluşuyordu, Desmart'la dahil olmak üzere. E, kadın yönetici oranı da yüzde 35'ti. Yani e, çok önemli bir e, sayıydı. O dönemde, hani onun için söyledim. Yani evet. ama e, bizim hakikaten önem verdiğimiz bir e, konuydu. Belki de patronların kadın olmasından kaynaklanıyordu. Yani onların bir duyarlılığı vardı. Bunlar değiştirilemeyecek şeyler değil. Yeter ki hep birlikte inanalım, hep birlikte isteyelim. Çocuklarımızı bu şekilde yetiştirelim. Ben buna inanıyorum. Ee, pozitifliği bozduğumuz anda, yani realistlikten kaçalım istemiyorum ama e, önümüze baktığımızda hep pozitif bakma ihtiyacı duyuyorum. Ve diyorum ki bunlar değişebilir. Şuralarda değiştirebiliriz. Her bulunduğum ortamda da ee, bu cümleleri kullanıyorum. Söylemekten de asla vazgeçmemek gerekiyor. Vazgeçmiyorum. Evet. <gülüyor> evet. evet. Vazgeçmiyorum. Ee, i̇nanıyorum ki faydası olacaktır. Bugün olmasa yarın olur. Yarın olacaktır. Evet. evet. Soru işaretleri oluştuğu sürece bu değişiklik evet. uçanılmaz mutlaka. Evet. Böyle düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Her zaman da yapalım bu sohbetleri. Ee, dediğim gibi iyi şeyler konuştuğumuz, müjdele şeyleri konuştuğumuz bir ortam olsun. Umarız. Çok teşekkürler tekrar. Sağ olun.